alacağız. Doğru bilinen yanmışlar. Bunları zaten birçoğunu konuştuk. Şimdi çok kolay olacak bizim için. Ama bana çok gelen, siz, siz de çete yazabilir arkadaşlar. Hani bende de bir tane ben sorayım, bende bir tane sorayım de diyen varsa onlar da yazabilir. Hemen şimdi görsel olarak ayarlayayım ben bunu. Şöyle bir sırasıyla biz bunları bir konuşalım birazcık da büyüteyim fontu ekrana vereceğim ben şimdi. görmüyorum onun için siz bana hemen söyleyeceğim hocam ekrana verdim şimdi bir antidepresanlar çalışmaz işe yaramaz para kazanmak için bunları veriyorlar aslında bir işe yaramıyor placebo yani diyor böyle Hı -hı. mi Şimdi antidepresanların etkisiz olduğuna dair bir e, evet, bir dedikodu, e, furyası vardı bir ara. E, çünkü bir araştırma yayınlandı e, ve bu araştırmada e, antidepresanların plasebo'dan farklı olmadığı söylendi. Hı hı. Daha sonra da özellikle medya e, bunu çok sık e, kullandı ve hatta e, maalesef e, alanda uzman olmayan kişiler, hatta bunların içinde bazı hekimler de var, antidepresanları bayağı bir kötülediler. Etki göstermiyor bunlar, işe yaramıyor diye. Canlı ee, az önce yapılanlardan antidepresan... biri çok söyleyen. Yani. Neyse ben isim almayım dedi Dedikodu, dedikodu <gülüyor> yaptı. Tamam. Şimdi e, antidepresanları az önce tabii konuştuk hani beyindeki etkilerini araştırmalarla gösterildi ama e, şu, bu hani bu çalışmaya özel şunu söyleyeyim. Hı. Şimdi bu eee antidepresan etkisizdir diyen araştırmayı daha sonra bilim insanları bu alanda çalışan özellikle psikiyatri alanında çalışan bilim insanları ele aldıkları zaman ve metodolojik olarak bir takım eksiklikleri, hataları olduğunu gördüler çalışmanın ee, ve yakın dönemde de 21 tane antidepresanın e, karşılaştırıldığı 522 civarı zannediyorum. Klinik araştırmanın bir meta analizi yani büyük bir analizi yayınlandı. Yaklaşık 117 bin hastayı içeren. Ve burada bu 21 antidepresanın da plasebodan etkili olduğu, depresyonu düzelttiği yönünde e, oldukça anlamlı düzeyde kanıtlar yayınlandı. Yani Türkçesi evet. o araştırmada adamlar aslında sonu sorunlardan biri. Herkese aynı tür antidepresan veriyor. Ama herkesin depresyonu evet. aynı şiddette değil. E tabii ki evet. orada toplamada baktığında, ortalama aldığında placebo'dan şey çıkıyor. Sizin dediğiniz 522 araştırma toplanıp yüz binlerce kişi ediyor bu, hani sizin kaynınız, Hı -hı. Or, tanıdığınız, bütün çevrenizi toplasanız da o sayıdan çok az kalacak. Ve o ne kadar azsa o size özel olabilir. Herkese özel değil, size özel olabilir. Genellenemez. Dolayısıyla bu kadar yüksek sayıda çalışmada bakıldığında, placebo'dan iyi dediği de Türkçesi şu, Ya yani ben aldığımda ben işe yarayacağını hayal ettiğim için, işe yarayacağını inandırıldığım için değil, Cidden başka bir biyolojik mekanizma ile işe yarıyor bu. Sen inansan da inanmasan da işe yarıyor diyor hocamız. Yani, evet burada metodolojik bir eksiklik vardı o e antepresel e etkisizleyen araştırmada. Bir de şu var hani... Söleyen bir iki tane araştırma ama antidepresanın etkili olduğunu söyleyen binlerce araştırma var evet. dünyada. Yani terazinin iki kefesine koyarsak mantık yani hani bir şeyi e, destekleyen bir sürü kanıt var elinizde ama köstekleyen negatif böyle değil diyen birkaç tane şey var. Herkesine evet. inanırsınız. Zaten bilim böyle ilerler. Yani bir konuda bir sürü araştırma yapılır. Bazı araştırmalar Hı. destekler bazıları desteklemez. Eğer bir şeyi çok destekleyen e, kanıt varsa o kabul edilir. Hı desteklemeyen kanıtın çok olduğu bir durumda oraya edilen bir hipotez olur. Tamam, peki. En yeni bir hipotez peşte düşünür. Şimdi e, dolayısıyla hani Burada e, antidepresanlar etkili olduğuna dair e, sadece bu etkinlik çalışmaları bile hani bu bahsettiğim yeni meta analiz bile bunu söylüyor ki zaten az önce de bahsetmiştik hani antidepresan kullanan hastalarda beyin yapısında da tekrar düzenlemeler oluyor beyindeki hormonların işte ya da genetik ifadelerinde iyileştiği yönünde bir dolu zaten e, araştırma sonucu var dünyada. Evet. O zaman şunu da söyleyelim antidepresanlar sadece belirtileri tedavi eder kalıcı tedavi sağlamaz. Yani başta konuştuğumuz semptomatik yani kullandığın sürece bunları azaltıyor bıraktığında kalıcı bir etkisi yok diye bir şey söylenmiş aslında. Evet en, o zaman en başta söylediğim şeyi tekrarlayayım. Eğer e, belirtiler ortadan kalkar kalkmaz e, ilacı keserseniz evet sadece belirtileri iyileştirmiş olursunuz hastalık geri gelir. Ama bizim tedavi kılavuzlarının söylediği ve bizim de klinikte uyguladığımız iyileştikten sonra en az 6 ila 9 ay daha aynı dozda tedaviye devam ederseniz o zaman kalıcı iyileşmeyi sağlarsınız. O zaman tekrar ilacı bıraktığınız zaman tekrarlama riski çok düşük olur. Ama eğer depresyonunuz çok şiddetliyse, sık sık depresyona giren çıkan birisiniz, kronik depresyon hastasıysanız, eşlik eden kronik stresiniz varsa, eee atıyorum yetiyitimi yapan bir hastalığınız varsa Böyle bir durumda bu antidepresanın süresi en az 2 sene veya daha uzun olması öneriliyor. Hatta ömür boyu tedavi öneren kılavuzlar da var. Evet güzel. Peki bir antidepresan sende çalışmadıysa öteki de hiçbiri çalışmaz. Hepsi aynı işi yapıyor dedik. Bizi baştan beri izleyenler bunun cevabını veriyor ama biz usulen yine Hı. söyleyelim. Bir antidepresan işe yaramadığında eğer hiç etki görmüyorsak iki, e, antidepresanı değiştirdiğimizde etki görme şansımız artar. Eğer kısmı bir etki görüyorsak ikinci bir antidepresanı tedaviye ekleyebiliriz veya başka bir gruptan psikiyatrik ilacı te, e, tedaviye ekleyebiliriz e, ve yine etki görme şansımız artar. Ama bir kişi de bir ilacın çalışmaması başka bir ilacın çalışmayacağı anlamına gelmez çünkü herkesin Herkes kendine özel. Ya burada hastalık yok, hasta var. Artık tedaviler tüm dünyada, hangi hastalığı tedavi ederseniz edin, hani terzi işi dediğimiz kişiye özel tercih yapmaya çalışıyoruz. Hep her dünyanın cevap verdiği ilaç farklı. Cevap verdiği doz da farklı. Bakın mesela A ilacı ikimizde de işe yarar. Ama bendeki iki dozuyla sizdeki etki eden dozu farklı olabilir. Benim depresyonum 2 ayda iyileşir. Aynı ilaç aynı dozda sizin depresyonunuz 5 ayda iyileşir. Bu da değişir yani burada bireysel farklılıkları göz önünde tutmak lazım. Başkalarıyla birbirimizi kıyaslayıp onda işe yaradı bende niye işe yaramıyorum ya da o çabuk iyileşti ben niye geç iyileşiyorum. Ya da onun depresyonu tekrarlamadı. Neden benimki tekrarlıyor gibi. Hani Kıcıl kıyaslara girmemek lazım. lazım. Hepimizin e, bütün biyolojik yapılarımız farklı, geçmiş travmalarımız farklı, genetik yapılarımız, aile yüklerimiz farklı. Bunlar çok önemli. Hani Az önce söylemedik bunu da söyleyeyim. Depresyonun genetik kökeni yönünde de bir sürü kanıt var. E, ailenizde yani bilinci akrabalarınızda bir kişi depresyon yaşıyorsa e, o kişinin bütün bilinci akrabalarında depresyona girme ihtimali toplumun üç katı. Hmm. Ee, çok önemli bir ailevi yüklülüğü de vardı depresyonu. Evet. Peki Osman hocam bu soru size. Serotonin sadece evet. beyinde vardır, antidepresanlar sadece beyninize etkiler? Şöyle serotonin e, vücutta %90 oranında aslında bizim bağırsaklarımızda bulunuyor. Hani bunu bilenler vardır belki. Hatta son zamanların moda konularından birisi şey. Hmm. E, bu ikinci beyin bağırsak. Evet, tarzında bir bağırsak şey ekseni. Ee, yani evet. bağırsak ekseni. Yani bağırsak mikrobiyotasının bağırsağın Hı -hı. durumunun beyni etkilemesi. E işte onunla ilgili çok şey e, ne denir, tartışmalı yayınlar var. Hani bağırsaktaki serotonin beyni ne kadar geçtiği geçmediğiyle alakalı. Hı -hı. E, ama biz bir şey aldığımız zaman bir mesela Eski aldığımız zaman Hı -hı. sadece beyindeki şeyi etkilemiyor. Çünkü sadece beyni gitmiyor. Vücudun her tarafına bir dolaşıp ondan sonra belli oranlarda beyine geçiyor. Hı hı. Ee, doğal olarak bağırsaklara da gelmiş oluyor. bağırsaklardaki serotonin de etkiliyor. Mesela yan etkiler bundan kaynaklanabilir e, bağırsaklarla ilgili. Hı hı. Ondan sonra bizim e, fen sterçlerinde kan pulcukları olarak öğrendiğimiz trombositlerimiz var. Hı hı. Bu kanımızın pıhtılaşmasını sağlıyor. Onlarda da serotonin kullanılıyor. O hücrelerde. Onları da etkileyebiliyor. Özellikle mesela e, kanı sulandıran, ilaç alan kişilerin e, SSRI gibi kullanılıyor. E, Antidepresanları kullanılmasına dikkatli kullanılması gerekirdi diye uyarılar var. Bu kan sulanması zaten kanları e, çok sulu olduğu için, e, pıhtılaşması zorlaştığı için kan sulandırıcılarından dolayı. Hı hı. Bir de SSR ayarlarsa daha çok sulanacağı için, iyice pıhtılaşmayacağı için belli yerlerinde kanamalar görülebilir. Yani dikkat etmeleri gerekir yani. E, o yüzden sadece beyin değil, vücudun her yerini etkiler aslında. Evet, peki... Antidepresanlar... Ha, çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Lafınızı kestim ama... Ee, bu çünkü biraz popüler bir konu. Ee, serotenin e, büyük bir molekül. Ee, ve kanda dolaşırken e, serotenin beyine geçemiyor. Çünkü e, bir kan beyin bariyeri dediğimiz bir baraj var. Oradan her şey beyine geçemez. Beyin kendini korur. Kandaki her şey beyine gitseydi çok ciddi sıkıntılar yaşardık. E, bu kan beyin bariyeri bir filtre. Ee, ve serotonin çok büyük bir molekül olduğu için beyne direkt geçemiyor. O yüzden direkt serotonin almak e, depresyonda hiçbir işe yaramaz. E, ama serotonini e, oluşturan triptofan dediğimiz maddeyi içeren besinler, e, triptofan daha küçük bir madde olduğu için e, beyne geçebiliyor ve beyinde serotonin sentezini arttırarak yani depresyona iyi geldiğine dair bir takım e, hipotezler de var. E, tabii ki e, yine de hiçbir zaman bir besinle antidepresyonu tedavi edemezsiniz. E, e, Triptofan içeren bir iyi gıda yerekte de e, Sonuçta bu biyolojik hastalık diye bahsettik Antidepresanlar depresyonu e, Beyinde e, Yani SSR'ler, SNR'ler ve diğerleri Beyindeki e, değişiklikleri sağlayarak iyileştiriyorlar Ama Osman Bey'in dediği gibi bir takım yen etkiler periferdeki yani diğer organlardaki etkileriyle ortaya çıkıyor Yani e, şu var Bağırsak üzerinden depresyon tedavi etmiyoruz her ne kadar bağırsak direnci beyin. serotonini etti. azmış işte dışarıdan serotonin alalım değil tam tersine o gidip beyindeki nöronal işleyişi sinirlerin işleyişini değiştiriyor Hı. zaten o değişen işleyiş de yapıyı değiştiriyor a burası çok çalışıyor büyüyelim. İşte az çalışıyor ya da işte zehir verelim ölsün falan gibi çok basitleştirerek anlatıyorum. Ya da çok çalıştı, uzun süre çok çalıştı gen ifadesi değişsin gibi gibi şeyler oluyor. Yani bizim antidepresanda aldığınız şey dışarıdan serotonin almıyorsunuz aslında. Tam tersine orada başka bir içeriye gidip çalışma mekanizmasını değiştiren sistemlerle alıyorsunuz. E, bu çok önemli. Peki şu soruyu da konuştum. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii hocam. E, aslında e, bu düşünceyle ilgili ee, bunu e, nasıl söyleyeyim dışarıdan serotonin almanın faydalı olabileceği ile ilgili düşünceler de var. Ha. Ee, mesela kan beyin bariyerinin depresyonda bozulduğu bu nedenle Aynen. işte e, kanımızdaki bazı şeylerin beynimize ile ilgili hatta şey deniyor e, bu depresyonun yani nöroinflamasyon teorisi var. Yeni teorilerden ha. birisi. Evet, evet, evet, Iltihap, evet. iltihaptan kaynaklanım işte Türkçesiyle iltihaplanmadan dolayı e, depresyon olduğu hatta bunu da daha da ileri sürerek e, merkezi değil, yani beyinden değil, beynin dışından, periferik bir yerden e, kaynaklanan bir inflamasyonun e, sonuçları neticesinde beyine giden şeylerin işte e, inflamasyon hücreleri olsun, inflamasyon markörleri olsun, özellikle işte makrofajların normalde beyinden geçemeyecekken e, periferde oluşan, işte iltihabı artıracak makrofajların kan beyin bariyeri bozulmasından dolayı beyine geçip iltihaplanması ve bu şekilde depresyona yol açtığı düşünülüyor. Onu da şundan düşünmüşler. Bu SSRI'lar olsun, son zamanlarda çıkan multimodal depresyon ilaçları olsun. Bunlar aynı zamanda iltihabı da azaltıyor hem beyinde hem periferde. Özellikle şey bu makrofajlardan bahsettim. Benim de test konum bu arada şey. Multimodal antidepresanlar vorteksitin. Eee hatta şeye bakıyorum ben işte vücuttaki iltihaplanmanın ne kadar azaltıyor ona bakıyorum. Bu makrofajların iki farklı türü var. Bir tanesi iltihabı arttıran, öbürü azaltan. M1, M2 olarak geçiyor bunlar. Hı hı. M1 arttırıyor. Depresyonda bunda bunların arttığı görülmüş. M2'yi azaltıyor. M2 de e, beyinde azalıyor depresyonda. Bu biz SSRI'ları verdiğimiz zaman veya işte vortioxetinin multimodal antepresini verdiğimiz zaman bu M2'lerin M1, pardon, M1'lerin M2'ye dönüştüğünü yani iltihabı yapacak olan makrofajların dönüşerek koruyucu makrofajlara dönüştüğü göstermişler. Bu şekilde de e, hani iltihaplanmayı tedavi ederek de depresyon iyileştiği diye düşünülüyor yani şeylerin. Evet, Osman hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Bu iltihabi evet. süreçlerin e, sadece depresyonda değil mesela Alzheimer gibi hastalıklarda evet. da e, hat, e, rol oynadığı hatta e, çok basit bir aspirinin bile ya da bazı non antiinflamatuar dediğimiz İltihabı bastıran ilaçların da azami gibi hastalıklardan korumada ya da tedavisinde ileride kullanılabileceği gibi bir takım yeni araştırmalar da yapılıyor. Yani görüldüğü gibi e, aslında beyni ilgilendiren bütün hastalıklar hala bir sürü belirsizlikle dolu. Aynen. Hala hiçbir şey yüzde yüz bilmiyoruz. Elimizdeki kanıtlardan yola çıkarak tedaviler yapıyoruz ama belki 10 sene sonra bu tedaviler tamamen değişecek. Belki bugün konuştuğumuz antidepresanları 10 sene sonra kullanmaya olacağız. Hı hı. Bambaşka tedaviler. Bugün hiç aklımıza gelmeyen bir ilacın ila, depresyonda işe yaradığını fark edeceğiz belki. Evet. Ee, evet. Çok, bu hani çok öne açık ve araştırmaya açık bir konu. Evet. Beyin. Şimdi bu bir inflamasyon işte iltihap teorisi hakikaten önemli hatta şeyi de görüyoruz yani mesela bir insan grip olduğunda veya vücutta iltihap olduğunda da benzer bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Bu nasıl gidiyor beyni? Yani hepsi biyolojik yani bu nasıl gidiyor yani sen e, grip olduğuna soğuk algınlığı olduğunda vücut bir şeyle savaştığında e, biz onu yorgunluğa yoruyoruz ama tam öyle değil bir şey yapmak istemiyorsun enerjin düşüyor. Eskiden, bir şeyde zevk, zevk dediğimizden yani Zevk almıyorsun bazı şeylerden. Bunlar ortak mekanizmalar olabilir gerçekten çok ilginç hani bunu geleceğine de bırakalım. Ama Samuray önce bir şey dedi yani şu an bildiklerimiz değişecek kötü bir şey değil arkadaşlar. Hani zaten değişecek daha gelmedik oraya deyip çıkarsanız işin için hiçbir zaman varamayacağız oraya zaten. bilim böyle bir şey. Aynen hani şimdi inmeyin arabadan yani şu an devam edin ki çünkü bir, bir varacak bir yeri yok onun. Ama hep daha da iyi hani şu an belirtisi varsa mesela daha efektif ilaç olacak. Daha az belirtisi alan ilaç olacak. Belki Hı tamamen... Anlayışımız Bilmiyorum. değişecek. Buyurun hocam. Tedavi seçenekleri ne kadar geniş olursa bizim için o kadar konforlu bir ortam olur. Ne güzel daha çok ilaç evet. çıksın, daha daha çok kişi iyileşsin. Bugün hiçbir ilaçla iyileşmeyen hastalar da var düşük bir grup olmakla beraber. Pek çok ilaç kombinasyonu bir arada denediğiniz halde tam iyileşmeyen. Evet. Hala bizim kalıntı belirtiler dediğimiz belirtileri devam eden kronik depresyon hastaları belki yeni keşfedilecek ilaçlarla iyileşebiliyor olacaklar. Ya da yani. beyin uyarımı teknolojileriyle veya hı hı. işte yani aynı şey terapi içinde terapide de çok güzel iyileşmeler görüyoruz çok güzel kanıtlarla destekleniyor aynı antidepresanlar gibi ama dediğim gibi bazı insan uygun olmuyor fayda görmüyor gitse de erişimi olsa da hani devam etse de iyi terapisti de olsa. Olmuyor ve o zaman işte yerine hemen ilaç. İlaç da olmuyor. İşte mesela TMS, mesela bu inatçı depresyonda özellikle TMS'in yeni araştırmalar gördüm yakın zamanda. Yani... Transkranial manyetik uyarım dışarıdan manyetik alanlarla, manyetik alan darbeleriyle bir yere odakladığınızda belli yerdeki nöronları dışarıdan ateşletebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim basitçe. Bizim amacımız onların çalışması ise mesela ben onları dışarıdan da bu şekilde çalıştırabiliyorum. Ee, ve bu sayede de çok güzel e, şey depresyonlarda, inatçı, ilaca da terapiye de cevap vermeyen depresyonlarda değişim görebiliyorum. Yani, dolayısıyla birçok farklı yolu da var, geleceği de var dediğiniz gibi. Peki şunu sorayım. Şimdi bunları bitirip soru almak istiyorum. İki tane doğru bilinen yanlışımız kaldı. Hızlıca onlara bakalım. Antidepresanlar bunu da biliyoruz. Alındığı anda çalışmaya başlar. Etkisini hemen gösterir. Öyle değil, değil mi Osman hocam? Evet. Bu şeyden... E, sana bir tane fotoğraf göndermiştim bir numara olarak. Hı hı. Bunu... Ekrana e, bak, vereyim birazdan. Kaybı olmazsa... Ha. Tamam. Burada mesela çok güzel belli oluyor. Şu an galiba veremeyeceğim. Görüntü bozulacak ama... E, ha, tamam. Hemen etki etmediğini biliyoruz yani. Evet ee, yani belli bir süre sonra etki ediyor. Onun zaten hani e, şeyi var onun karal durum konsantrasyonu dediğimiz bir şey var farmakolojide, farmakotineste. Yani gerek kanda belli bir, bir seviyeye ulaşması, seviyeye ulaşması gerek, evet. Ulaştıktan sonra beyni değiştirmesinde geçen süre evet, e, falan da beyni değiştirmesi için e, yeni nöronların yeni sinirlerin üretilmesi gerekiyor bunun içinde belli bir süre gerekecek pat diye olmayacağı için. Evet. Şey gibi düşünün. Mesela kolum kırıldı diyelim. E, kolumu tedavi için ne yaparız? Alçı alırız. Alçı alır almaz iyileşmez. Bir, bir ay falan, iki ay falan beklemem lazım. Nasıl ki bunun bir süresi var. Aynı şekilde beynin de biz tedaviye aldığımız zaman belli bir süre o tedavinin orada durması lazım ki yavaş yavaş iyileşsin. Kol da pat diye tedavi alırız iyileşmeyecek. Beynimin e, hasarlanması da pat diye iyileşmeyecek. Aynı mantık. Peki hocalarım geldik şimdi zor sorulara. En zor yerine geldik şimdi. Ben burada biraz şeytan avukatlığında yapacağım size. ikinize de. Şimdi soru şu. Antidepresan alınca intihar ediliyor. İşte intihar eğilimli olanlara da verilmiyor. Başka tedaviler olabilir. Öyle bir sorumuz vardı. Hatta YouTube'da bir adam var. Sırf buna takmış kafayı. İşte almayın bu ilaçlar, ilaç şirketlerin oyunu. Bunlar sizi ölü ölüme sürükler. İntihar ihtimalini arttırır gibi şeyler var. Bu konuda ne diyorsunuz? E, şimdi 2004 yılında e, tüm dünyada e, antidepresanlarla e, ilgili yapılan çalışmalarda bir, bir konuda bir sinyal artışı oldu. Bu da e, intihar e, riskinin arttığına dair bir e, sonuç e, gözüküyordu çalışmalarda. Uyarı olarak da antidepresanların prospektüslerine black box, kara kutu şeklinde eklendi. E, ama... E, 2009 yılından sonra bu alanda bazı araştırmalar yapıldı. Çeşitli antidepresanlarla yapılan çalışmalarda 25-65 yaş erişkin hasta grubunda bilakis antidepresanların intihar riskini azalttığı ve bunun plasebo'ya göre anlamlı şekilde etkili bir azaltma olduğu gösterildi. Daha sonra bu sinyale tekrar bakıldığı zaman da aslında intihar risk artışının ergenlerde ve genç erişkinlerde dikkat çekici olduğu fark edildi. Bunun üzerine bugün özellikle ergenlerin tedavisiyle ya da genç erişkinin tedavisiyle uğraşan psikiyatristler antidepresan hafif durumlarda tercih etmiyorlar tercih ederlerse çok yakın takip ediyorlar, düşük dozlarda kullanıyorlar e, e, ve çok ağır hastalarda ancak antidepresan kullanımını tercih ediyorlar. Dolayısıyla hani buradaki e, bir de şunu da söylemek lazım: bir kişinin zihninde intihar fikri yoksa antidepresan kullanarak onun kafasına intihar etme fikri sokamazsınız. Yani bu mümkün değil. E, eğer antidepresan kullandıktan sonra bir intihar girişimi varsa o kişinin zaten intihar eğilimi vardır. Bu gözden kaçmıştır. O yüzden burada psikiyatrik muayene tabii çok önem taşıyor. E, depresyon tanısı koyduğumuzda bu kişinin intihar düşüncesine eğilimimiz mutlaka sorguluyoruz. Ve eğer ölüm düşünceleri olan bir hastaysa, geçmişte intihar girişiminde bulunduysa, ailesinde intihar girişiminde bulunan kişiler varsa... E, bu kişileri biz mümkün mertebe yatarak tedavi etmeyi, yani hastaneye yatırarak tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Mutlaka yakın gözlem yapıyoruz. Antidepresanları öyle hani velip de e, git kullan gel demiyoruz. E, gözlem altında antidepresan veriyoruz. Ölüm düşüncesini net olarak sorgulamadıysak veya hastanın ölüm düşüncesi, e, ölüm fikri e, olup olmana emin değilse hani antidepresanların... E, bu, bu anlamda e, kişinin zaten var olan intihar eğilimini arttırabileceği ihtimalini göz ardı etmiş oluruz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz zaten. Hı hı. Ama özetle hani kafa karışmasın. Sizin intihar etme gibi bir fikriniz, düşünceniz, eğiliminiz yoksa Antep'e kullandınız diye böyle bir eğiliminiz, fikriniz olmaz. Ergenlerde dikkat ediyoruz ama yazmadan diyorsunuz. Ergenlerde, çünkü ergenliğe özgü bir durum var. Ergenler çok dürtüseller Bir. Hı. ikincisi e, bu tür düşüncelerini paylaşmıyorlar. Duygu durumlarını doğru düzgün ifade etmekte yeterli e, ifade edemiyorlar. İçgörü dediğimiz kendilikleriyle ilgili farkındalıkları düşük. O özel bir grup ergen. Hı. Dolayısıyla orada intiharı e, hekim e, alamayabilir görüşme sırasında. Hı. Ergen de bunun farkında olmayabilir veya çok ani hani bizim dürtüsel intihar girişimleri dediğimiz hiçbir plan yoktur zihninde. Gündenbire aklına gelir ve bunu yapmak ister. O özel bir yaş grubu olduğu için hı hı. çocuk psikiyatristleri, çocuk ve ergenlerle çalışan psikiyatristler antidepresan kullanımında tabi buna özellikle dikkat ediyorlar. Herkes antidepresan yazmıyorlar.